Merhaba arkadaşlar ee, birin bölümü ee, birinci bölümü işte ilk önce fragmandan sonra eklemiştim ama sıkıntı çıkmıştı tı tı tı bayağı sıkıntı var arkadaşlar bir de çok kesil demiyor mesela beşinci bölümü üç kişi demiş bırakman iki kişi Evet yani birinci bölüm bayağı sonra geldiğinden dolayı üzgünüm. Evet, berk atmayı asaydın. Ağabeyin, önüne gitmeyin. Geri var. Merhaba arkadaşlar. Aa, pardon. Ya, <gülüyor> dırt. Merhaba arkadaşlar, birinci bölüm bitti. Yok, bitti. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ha, çalışmıyor. Dırt çalışıyor arkadaşlar. Berk atmayı asaydın. Arkadaşlar, çalışmıyor. <gülüyor> Web yardımını gideceğim orayı da çekirim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burada web hatarlara izliyor. Çok, çok önemli değil. Ben okudum işte, okudum yani. Siz de web yardımı deyince oradan gelirsiniz işte. Bu linki yani bu dur arkadaşlar. Ne katmayı atadın abın? Buna bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben dinliyorum. Bakın n'olur. E bu bozulmuştu. Bir dakika. Bir dakika o zaman. Merhaba arkadaşlar uzun zamandan sonra birinci bölüm hayata dönüyor. Takatımı yasadan abone olmayı unutmayın. Bir daha teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar birinci bölümü hayata döndürüyorum ve like atın onun Birinci bölüm hayata döndürüyorum. Nasıl? Her katımı çekeceğim. Hiç kimin bitirisi? Ağdım gelişmesin. Sen iki dakikaya geliyorum. Tamam geldim geldim vurmayacağım. Evet. Her yaptığımı çekeceğim arkadaşlar. Birinci bölüm hayata dönüyor arkadaşlar. Ee. İki saat sonra. Oh. <gülüyor> ha ha. İki exactly. saat doğru. Saat iki saat sonra ise 10.02. Yok. Saat 8.02. Hayata dönüyor. Çeeek. Bize de gömüyorlar. çek Bize dalıyorlar. Yok. Bize gömüyorlar. oluyor? Evet her yaptığımı şey yapmak, Çekmek için Başlıyoruz Merhaba arkadaşlar Şimdi Eşine bakacağım Ses böyle duracak Bu değil bu 44 saniye Bence bu Evet, bu... Sonra bu 44 saniyelik. Evet. Sonra bu 6 dakika, 2 saniye, ona da bir kontrol etmem lazım arkadaşlar. Şimdi doğru mu yalnız mı diye? Çok üzere gittim, biraz geriyse lazım. Evet, tamam. Evet arkadaşlar tamamdır. Evet birinci bölüm ayağaça deniyor. Like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşün üzere bay bye. Kapanırsa değil söyledim. Evet arkadaşlar. Bu da arkadaşlar görüyorsunuz başka bir şeydir. Evet arkadaşlar olunca, 10.'ncı gösterelim oldu diye. Gördüğünüz üzere Arkadaşlar logo yenilendi. The logo has been renewed. Evet arkadaşlar logo yenilenmiştir. Keyfini çıkarın yeni logonun. Video çekmedik. O Bunlar yok mu bunlar? Ya oradalar Bugs. О, um, горло yok mu? <Gülüyor> bize bizi kötülerlerse ben kavga ederim <Gülüyor> merhaba merhaba <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bey blok mu? Ay bize bizi kötülerlerse ben kavga ederim söyleyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Ben çekiyorum yani iyi mi böyle? Çıktım çatıya. Yaptık ya. Bakayım, bakayım çık sen de dur. Çınar bir ha, gel yanıma. Ben daha göreceğim. Şimdi ben daha iyi Ay böyle çınar biri de içimize desiniz Kendine bak. Ay çok sert. Ay kendine oha. De, bir, iki, de tamam. dört, beş, altı, Aa, yes, sen, sen yedi, sekiz, 2. 3. 7. 8. 9. tamam. Ha, bir çekerim. Meciz mi? mi? ya? Ben meciz çekerim ki çok kolay oğlum. Bey. Bizim koyuyorlar. arka açık, arka açık. Timer 2, arka açık. Eee, hadi ayak Neyse ben buraya kişiz oturduk iyi. Bir anne mi Hayır. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Girelim mi? Niye? Niye? bana böyle yaptığın için burayı yalayacaksın. Tam da çınarı yaladığın yere. Yalabal. Video Tamam, tamam, yalan gelecek. Kapat lan videoyu. Niye? Şöyle, kapat. Niye? Ya şöyle bir yap. Aa, aşağı tutup, şöyle yap. Tamam çekiyor çekmiyor o şimdi nasıl geçin burdan abi yalanma yorunda değil ya tamam, niye o zaman çekiyon şey <gülüyor> e zaten onu yaptım ya, ya mı Aa, bir yalanma bir çık bir daha yalanma ooo ya, şey bari iki dakika bir dakika yarım bir dakika, dakika. sus bu beni gaza da getirmeseydi sen de gidip şu Esma'yı şunu e, sallayacaksın kırmızı şeyde oturan ana o pembeli değil mi evet. Burdan oraya kadar yürüyecek. Bak, bak, bak, bak. Oha, oha oha bir daha burdan oraya yürüme. Böyle bak, ay, ay, hayır. Hayır, bak. Tamam tamam tamam yapacağım. Yani gibi yürüyecek. Evet. Oh. Tamam çekil abi yapacağım ya. Peki hayır, hayır, şey, hayır, hayır, hayır ben hayır Ama de. ben Ben de yapacağım peker peker. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Ah. Ben, ben, ben, ben, ben ben ya? Sen arkadaşlar. Ha. Senin Ne yapıyor? Bu nasıl kral? Aha mı? Orası, sus, da, Ay, da, şeyini, evet. çok güzel ceza kösü. Oğlum bir şey biliyor musun? Bölüken kapı işte. Allah korusun. <gülüyor> <La>, acıdım, acıdım, Allah korusun. İnin, yemin ediyorum. Ben de derse acıyorum. Yani kafasına bir şart diye düşse... ...benim yüzümden öldürüyor. Ya yani, bir kez bunda böyle yiyorum. ilerliyordu. Şuna tutulmuş. Sen yapmayacaksın. Hı -hı. Ya sen geri ne yapıyorsun? Ya kral memlis ben düşüyorsun. Beni dinleyin, Aa. Kralın ceza verin ya. Gel gel buraya. Hangi çınar? Aa ben geldim. Aa bu ne? Aa buradan, buradan. Ha, buradan, buradan. Ha, buradan, buradan.